Merhabalar. Astroloji serimize burçlarına göre kadınlar videolarına bir müddet ara vermiştik. Koç burcu ve Kova burcunun videoları eksik kaldı arkadaşlar. Onların tamamlanması adına şimdi Koç burcu kadınını anlatarak başlıyorum. Evet. Koç burcu adı üstünde Zodiyan birinci burcu, ateş elementinden ve lider vasıflara sahip bir burçtur. Burcunun erkeği gibi çok cesur, girişken, hareketli ve aksiyon e, tutkunu bir burç kadınıdır diyebiliriz Bo koç burcu kadınlar için arkadaşlar. Koç kadını da koç erkeği gibi çocuk ruhludur, e, empati yeteneği çok fazla gelişmemiştir. Bu nedenle e, karşısındaki kırıldığında, kızdığında, öfkelendiğinde anlam veremez. Aynı zamanda kendisi çok hareketli ve aktif olduğu için Uzun uzun kimseyi dinlemeye, anlamaya da tahammülü yoktur koç burcu kadınının. Sürekli aksiyon, hareket, anı yaşamak hali içinde olmak ister arkadaşlar. Onun dışında koç kadınları dostlarına çok düşkündürler. Bilhassa dostlarının özel günlerini, randevularını asla aksatmazlar. Dostlarına bir baba, bir anne gibi sahip çıkarlar arkadaşlar. Dolayısıyla eğer bir koç burcu dostunuz varsa sırtınız yere gelmez diyebiliriz. İlişkilerde koç kadını, koç erkeği gibi baskın olmak ister. Aslında koç kadını e, ilgi gördüğü zaman e, kedi gibi olabilme özelliğine sahiptir. Kolay kandırılabilir bir kadındır. Ancak e, zor tarafları inatçı olması, dediğim dedik olması ve sürekli kendi sözünü geçirme çabası içerisinde olmasıdır. Koçlar aynı zamanda koç kadınları çok konuşkan, e, çok aktif olduğu için her erkeğin de onun hızına, onun temposuna yetişmesi çok kolay değildir. Örneğin bir koç kadını bir boğa erkeğiyle e, zor anlaşır arkadaşlar. Boğa her şeyi iki defa düşünüp tartıp ağır hareket ederken koç kadını düşünmeden atlayıp e, aksiyon aldığı için boğa erkeğini sıkıcı bulabilir. Boğa, kadını da, koç, pardon, boğa erkeği de koç kadınından e, ürkebilir arkadaşlar. O nedenle e, koç kadını e, kendisi gibi e, yay burcu erkeği olabilir, ikizler burcu erkeği olabilir. Bu tarz e, erkeklerle daha rahat iletişim halinde olabilecektir. Ancak çocuksu yanını törpülemesi, birazcık ben ne istiyorumdansa karşıdaki ne istiyor, karşıdaki mutlu mu gibi durumları da göz önüne alması ilişkilerin devamı açısından çok önemlidir. Koçlar çok nettir arkadaşlar çok mert ve dobradırlar bir şey istiyorum diyorsa istiyordur istemiyorum diyorsa istemiyordur yani koç kadının da diğer kadınlarda olduğu gibi imalar e, laf sokma sanatı gibi durumlar söz konusu değildir arkadaşlar koç kadını bu yönde e, eril özellikler gösterir yani Birinden hoşlanıyorsa çıkıp karşısına çok net bir şekilde ben senden hoşlanıyorum uzun zamandır seni beğeniyorum ve takip ediyorum eğer sen de benden hoşlanıyorsan bir ilişkiye başlayabiliriz gibi net açık ve hiçbir manaya çekilmeyecek bir cümle kurabilecek cesarete sahiptir koç kadını ancak istemiyorum artık bu ilişkiden sıkıldım diyorsa da emin olun naz yapmıyordur. Gerçekten istemiyordur ve bir şekilde o ilişkiden gidecektir. Zaten koç burçlarının genel özelliği e, çabuk sıkılma, pes etme, aniden atlama ama e, çabuk vazgeçme gibi bir özellikleri vardır koç kadın ve koç erkeği. biraz haritasına koç e, etkisi fazla olan kişilerde bu tarz özellikler vardır. E, hemen heyecanlanıp hemen e, bir peşinden koşma dürtüsüyle karşıdaki insana yönelip... E, onu elde ettiği hissine kapılınca veya bir şeyler sıradanlaşmaya başlayınca bu defa e, kaçma eğilimi gösterebiliyor Koç Burcu özelliğine sahip kişiler arkadaşlar. Onun dışında çok eğlenceli, çok esprili, komik, neşeli bir kadındır. Onunla vaktin nasıl geçtiğini anlayamayabilirsiniz arkadaşlar. E, çünkü e, sürekli dediğim gibi konuşacak, e, paylaşacak bir şey bulursunuz. E, düzenli ve planlıdır Koç kadınların. Hayatını düzenlemeyi severler, işkolik olabilirler, işlerine çok düşkündürler. Ee, aileyi ve işi aynı anda yürütmeye, e, sürdürmeye çalışırlar. Onun dışında koç kadınları, koç erkekleri gibi aile kavramına önem verirler. Ancak aile kavramının onun bireysel yaşantısına da müdahale etmesine izin vermezler arkadaşlar. Yani anne baba onun için kutsaldır ve her zaman yapılması gerekenler yapılır. Ancak kendinden vazgeçme gibi bir eğilim yoktur kimse için koç burcu kadınının. Koç kadınları çok güçlü kadınlardır arkadaşlar. Bir erkek bile ona sırtını dayayıp o ilişkiyi sürdürmesini isteyebilirler. Dolayısıyla bir koç kadını tıpkı bir erkek gibi ilişkiyi sahiplenecektir, Aynı zamanda çok duygusaldır. Aslında çok sadıktır, Dediğim gibi zaten çok net olduğu için onda ihanet, arkadan iş çevirme gibi bir durumlara çok fazla rastlayamazsınız. Bir ilişki bittiyse zaten çok net bir şekilde anlarsınız arkadaşlar. Ancak dediğim gibi fazla talepkar, bazen karşısındakini düşünmeden hunharca istemesi ve aynı zamanda agresif tutumları, agresyon özelliği de vardır koç kadınlarında Çabuk sinirlenme, çabuk köfgelenme, çabuk sönme gibi özellikler de vardır. Bu tarz özelliklerine katlanabilirseniz size sahip çıkan sadık, dobra, mert ve aynı zamanda çok güçlü hem evini hem işini hem ailesini aynı anda idare edebilen bir kadına güzel bir ilişki kurmuş olursunuz arkadaşlar. Evet Koç burcu kadını ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.